Merhaba. Bugün kahvaltınızı değişik bir yumurtalı omlet yapmayı düşünüyorum. 2 tane tam buğday unlu lavaş ekmeği, Sadesi de var ununun. Farklı markalarda kullanabilirsiniz. Yumurta, sucuk, kırmızı biber de ilave edebilirsiniz. İçine biraz kaşar peyniri rendeleyeceğim. İçerimizi rendeliyoruz. Dilim dilimle kesebilirsiniz. Oldukça lezzetli bir değişik tarif. Pizza gibi. Daha sonra bir çatal yardımıyla. Küçük küçük karıştırıyoruz. Ben krep tavamı kullandım. Sizin büyük tavalarınız varsa olur. Kapak kullanacağız bir tane de. Tencere kapağı evde varsa büyük, en büyük boy. Onunla kapatacağız. Yağladım. Hazır olması için. Ocağın altını yakıyorum. Yağ biraz eriyecek. Sonra ekmeğimizi koyuyoruz. İlk ekmeğimizi daha sonra biraz daha ekmeğin arasını yağlıyoruz, tereyağı. Yumurtamızı döküyoruz. Arasındaki sucuklar çiğ kalıyor mu diyeceksiniz. Kalmıyor çünkü üstüne kapak örttüğümüz için buharında zaten pişiyor. Bir tane daha ekmek örttük üstüne ekmekle. Kapağı kapatıyoruz. Ocağımızı kısık ateşe alalım. Altı yanmasın pişmesini bekliyoruz. Yaklaşık 5-6 dakika kadar Şimdi pişti. Diğer tarafı da. Bakın içi de şişti, kabardı. Puf puf, bulut omlet gibi. Şimdi artık servis tabağımızı alabiliriz. Diğer tarafı da aynı şekilde bakın. İşte kızardı. Omletimiz servise hazır. Afiyet olsun.